Promosyon nedir? Nasıl tanımlanır? Promosyonlar farklı sektörlerde kullanılan bir alana, bir bedava, X ürünü alana, Y ürünü %50 veya herhangi bir üründen 100 tane alana, seçili ürünlerden 20 tanesi bedava şeklinde kampanya tanımlamaları oluşturabiliriz. Diana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıkladığımızda arama menüsüne gelerek promosyon yazdığımızda Satış ve fiyatlandırma başlığı altında bulunan promosyonlar ekranını görüntüleriz. List ekranında farklı senaryolar ile promosyon tanımlamaları bulunmaktadır. Tüm tanımlamaları diakademi.com adresinden bilgi bankası içerisinde bulunan promosyon çözümleri dokümanından ulaşabilirsiniz. Örnek bir promosyon tanımlaması yapacak olursak aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile tanımlama ekranını görüntüleriz. Tanımlama ekranımızda firma pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise, ilgili promosyon tanımlaması yapacağımız firmadan giriş sağlamamız gerekmektedir. Kod bilgisi liste ekranından sıralı olarak gelmektedir. Açıklama alanından açıklama bilgisi ekleriz. Promosyonun geçerli olacağı tarih aralığını seçeriz. Eğer önemli ise saat bilgisini ekleriz. Promosyonun uygulanacağı fiş türlerini belirleriz sipariş, irsaliye, fatura, teklif fişlerinde uygulanacaksa teklif seçim yapabiliriz. Veya tüm fiş türlerinde ilgili promosyon uygulanacaksa hepsini seçebiliriz. Firmamız şube bazlı faaliyet gösteriyor ise teklif seçim yapabileceğimiz gibi hepsini de seçmemiz mümkündür. Durum bilgisi yeni oluşturulan kayıtlarda aktif olarak gelecektir. Daha önceden tanımlamış olduğumuz bir kaydı sistem silmeye izin vermemeye için Durumunu pasif olarak değiştirdiğimizde ilgili kaydının liste ekranında gözükmemesini sağlayabiliriz. Tipi alanından tanımlayacağımız promosyonun alış işlemlerinde mi veya satış işlemlerinde mi geçerli olacağını belirleyebiliriz. Cari filtresi alanından cari hesap kodu seçimi yapmamız gerekmektedir. İlgili alana geldiğimizde F1 ile liste ekranını görüntüleriz. İlgili liste ekranından Promosyona dahil olan carimizi klavyemizden boşluk tuşu ile işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Veya promosyonun geçerli olacağı birden fazla cari bulunuyor ise, grup kodu seçimi yaparak cari kart kaydında ilgili karta bağlı olan carilerin topluca seçimini gerçekleştirebiliriz. Birden 5'e kadar özel kod tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Cari seçimi yapılmazsa tanımlayacağımız promosyon, tüm cariler için geçerli olacaktır. Koşul altında bulunan ürün grubu alanından ürünlere, gruplara, özel kodlara veya markalara ait promosyon kartları oluşturabiliriz. Örneğimizde ürünlere promosyon uygulacağımızı varsayarsak ilgili seçimi gerçekleştiririz. Ürünler alanından F1 ile malzeme listesi ekranını görüntüleyerek promosyonda geçerli olacak ürünü klavyemizden boşluk tuşu ile işaretleyerek Aşağıdaki panelden seçeriz. Tek bir promosyon ürün seçimi bulunduğundan koşul operatörünü V olarak seçeriz. Promosyon türünü birden fazla olması durumunda toplu ürün seçilerek koşul operatörü veya olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Koşul miktarına geldiğimizde kampanyada uygulanacak alınan ürün miktarını yazarız. Koşul tutarı olarak da ilgili promosyonda belirleme sağlayabiliriz. Belirlediğimiz koşullara göre katlarına uygulama yapabilmemiz mümkündür. Katlara uygulama yapmamız durumunda maksimum kat belirleyebiliriz. Hediye alanına geldiğimizde geçerli olacak A ürünü alana B ürünü bedava promosyonundaki hediye ürünü belirlememiz gerekmektedir. Hediye ürün seçimi yapabileceğimiz gibi hediye ürününün en düşük fiyatlı olanını hediye ürüne %1'den 5'e kadar oranlarda indirim uygulayabileceğimizi veya sabit bir fiyat belirterek ürüne sabit fiyat kadar indirim uygulayabileceğimizi toplamdan belirleyeceğimiz indirim oranının düşülmesini sağlayabiliriz. Genel toplamdan belirleyeceğimiz indirim oranının düşülmesini sağlayabiliriz. Sabit fiyatlar belirleyerek toplamdan sabit fiyatın düşülmesini veya genel toplamdan sabit fiyatın düşülmesini sağlayabiliriz. Tanımlayacağımız promosyon kaydında hediye ürün seçeneğini işaretleriz. Ürün alanından F1 ile list ekranını görüntüleriz. Malzeme listesi ekranında promosyonda hediye olarak geçerli olan ürünü klavyemizden boşluk tuşuyla işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Hediye ürünü seçtikten sonra hediye edilecek ürün miktarını yazarız. İndirim oranına geldiğimizde, Yüz yazarak indirimin %100 fiyat üzerinde uygulanmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde fatura üzerinde ürün %100 indirimli olarak bedelsiz gözükmesini sağlayabiliriz. Hediye ürün seçimini birden fazla üründe yapacaksak hediye operatörü seçimini veya olarak seçmemiz gerekmektedir. Tek bir hediye ürün seçilmesi durumunda ve olarak belirleme yapılması gerekmektedir. Hediye ürün birim fiyatı var ise ilgili birim fiyat değerini ilgili alanda yazabiliriz. Promosyon tanımlamamızı aşağıdaki panelden kaydederiz. Tanımlamış olduğumuz promosyon kaydını liste ekranında görüntüleyebiliriz. Liste ekranında diğer bir kampanyayı inceleyecek olursak, ilgili satıra gelerek aşağıdaki panelden incele dediğimizde promosyon detay ekranı sayfasını görüntüleriz. Promosyon açıklamasında herhangi bir üründen 100 tane alana seçeceği promosyon ürün listesinden bir üründe 100 tane bedava kampanyası olduğunu görüntüleyebiliriz. İlgili promosyonun satış tipli işlemlerde sipariş, irsaliye ve faturada uygulanacağını ilgili alanlardan görüntüleyebiliriz. Koşul alanına geldiğimizde koşul miktarında bulunan 100 değeri seçili 100 ürün bulunduğunu göstermektedir. Birden fazla promosyon ürün olduğundan dolayı koşul operatörü veya olarak belirlenmiştir. Hediye alanını incelediğimizde hediye ürün seçiminin 100 ürün olduğunu görüntüleyebilmekteyiz. Birden fazla ürün olduğundan dolayı hediye operatörü seçiminin veya olarak işaretlendiğini görüntüleyebilmekteyiz. İndirim alanında %100 değeri belirtilerek siparişte, irsaliyede, faturada, Seçeceğimiz ürünün bedelsiz olarak gözükmesini sağlayabiliriz. Vazgeç ile sayfadan çıkış sağlarız. Tanımlamış olduğumuz promosyon üzerinde bir uygulama yapacak olursak, Ctrl-T tuşları ile yeni bir sekme açarız. Diye ana sayfası üzerinde arama alanına gelerek, fatura yazdığımızda, fatura listesi ekranını görüntüleriz. Promosyon tanımlama ekranında, Satış türünde belirlemiş olduğumuz promosyon işlemini gerçekleştirebilmek için aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile satış türünde fatura tanımlaması gerçekleştiririz. Fatura tanımlama ekranımızda genel sekmesinde bulunan şube, depo, tarih seçimini yaptıktan sonra cari hesap bilgileri alanında bulunan cari hesap kodu alanından F1 ile liste ekranını görüntüleriz. Cari kart listesi ekranında Promosyon kaydında seçmiş olduğumuz cariyi işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Kalemler alanında bulunan satırdan, kodu alanından f ile liste ekranını görüntüleriz. Promosyon kaydında seçmiş olduğumuz ürünü işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Ürüne ait miktar bilgisi ekleriz. Açılan promosyon penceresinde stoğa ait bağlı bulunan promosyon kaydını görüntüleyebiliriz. A ürünü alana B ürünü bedava promosyonunda geçerli olacak promosyon ürününü hediyeler alanında bulunan satırdan görüntüleyebilmekteyiz. İlgili promosyonu uygulamak için pencere ekranında Uygula dediğimizde kalemler listesine ilgili promosyon ürünü eklenecektir. Diğer bir satırı silerek promosyon dahilinde bulunan A ürününe bağlı olarak eklenen sıfır maliyetli B ürününü görüntüleyebiliriz. Birim fiyatı alanında A ürününe ait fiyat bulunmaktadır. B ürününe ait belirleyeceğimiz fiyatın mali hiçbir değeri olmayacaktır. Gelen toplama baktığımızda sadece A ürünü için fiyat hesaplandığını görüntüleyebilmekteyiz. Aşağıdaki panelden fatura kaydını oluştururuz. Liste ekranında tanımlamış olduğumuz promosyona ait oluşturduğumuz fatura kaydını görüntüleyebilmekteyiz.